Selamlar herkese. Bugünkü videomuzda fotoğraf düzenleme uygulamalarını göz atacağız. Ben normalde çok fazla fotoğraf düzenleme uygulaması kullanmıyorum. Yani kendi telefonumun ayarlarından düzeltip indirip çıkartıyorum. Sizlerle beraber ben de ilk defa bakacağım bazı uygulamalara. Gerçekten çok beğendim. Ee, çünkü ilk defa göz atıyorum ve ilk gözlemlerimi sizlerle paylaşmış olacağım daha doğrusu. Ben bu videoyu çekmeden önce bu fotoğraf uygulamalarının bu kadar işlevli olduğunu gerçekten bilmiyordum. Yani çok fazla özellikleri var ve çok güzel şeyler katıyorlar. Beraber bakalım isterseniz. Ben birazdan telefonumun ekran kaydını açacağım ve yan tarafta iPG'miz sizler için... Onları koyacak. İlk uygulamamız Snapseed'den başlıyoruz. Gerçekten çok beğendiğim bir uygulama. Hemen ekran kaydımı başlatıyorum. Fotoğrafımı ilk girdiğinde ekledim. Çok fazla bir şey istemiyor zaten sizden. Ben direkt fotoğrafımı açtım. Ve fotoğrafımı açtığımda altta araçlar kısım var. Şimdi en başında söylemedim ama hemen bahsedeyim. Genelde tüm fotoğraf uygulamalar evet filtre ekliyor, başka bir şey ekliyor. Yani genelde aydınlatma, pozlama, ışık, gölgelendirme hepsinde var. Ee, ben uygulamaların böyle en belirgin özellikleri, neyini daha çok kullanabilirsiniz onlardan bahsedeceğim. Bu uygulamada en çok kullanabileceğiniz e, taraf belki de iyileştirme olabilir. Çünkü normalde böyle hani ekstra uygulama indiriyorsunuz arkadaki fotoğrafları silmek için falan bazen fazla yani para istiyor. Paralı uygulamalar oluyor ama evet, Snapseed sayesinde bu aslında çok da zor olmuyor. Şimdi hemen iyileştirmeyi açtığımda arka tarafımda bir çadır var. Şimdi ben bu çadırı sileceğim. Bakalım sizin için nasıl duracak. Bence ben ilk denediğimde gayet güzel görülmüştü. Bakın çadırı yok ettim şu an ve bence çok da fark edilmiyor. Hemen şu arkadaki yeşil tarafı da sileyim. Biraz aceleyle şey siliyorum ama siz daha güzel yaparsınız. Bence olur. Çok da güzel oldu yani. Şu an arkamda bir çadırın olduğunu hiç kimse bilemez. O yüzden bence gayet güzel bir tarafı, iyileştirme tarafı olduğunu söyleyebilirim. Diğer bahsedeceğim özellikle basın duruşu özelliği. Ben bu şu an ekranda görünen fotoğrafta çok da güzel bir şekilde yapamayacağım ama basın duruşunda fotoğraflarınızı sağa sola, böyle yüzünüzü değiştirebiliyorsunuz. Şimdi yaptığımda bu fotoğrafta komik duracak ama sağa sola çevirebiliyorsunuz başınızı. Böyle şu an görüyorsunuz. Mesela şöyle çevirdim. Biraz çirkin oldu bu fotoğrafta dediğim gibi ama basın duruşu da farklı fotoğraflar için gayet güzel bir özellik. Son olarak da böyle en önemli bahsedeceğim özelliklerden biri ise fırça özelliği. Yani istediğiniz tarafa filtreyi uygulayabiliyorsunuz. Yani hepsine komple uygulamak yerine istediğiniz taraflara yapabiliyorsunuz. Ben mesela... Yüzüme bir pozlama yapacağım. Şu an yüzümü maşallah pudraladım gibi bir şey oldu. Ee, bence gayet güzel ya da sıcaklığını arttırabilirim yüzümün. Arka tarafları değiştirebilirim. Böyle böyle güzel bir özellik yani. Fırça sayesinde istediğiniz tarafları istediğiniz uygulabiliyorsunuz. Yani tüm fotoğrafı uygulamak yerine bence gayet okey bir uygulama. Ben bu uygulamayı kesinlikle... Onu da 10 verirdim. Geliyorum diğer uygulamaya. Diğer uygulamamız aslında iki tane uygulama söyleyeceğim burada. Ee, birazcık daha retro fotoğraflar çekmek istiyorsanız ona daha uygun olan bir fotoğraf. Hujie. Yani Hujie'yi yıllardır kullanıyorum. O yüzden anlatması benim için gayet basit ve eğlenceli olacak. Çünkü çok seviyorum. Hujie'yi ee, açtık şu an. Şu kenarda böyle bir göz gibi bir yer var. Oraya bastığınızda alt tarafta şöyle lap diye bir şey yazıyor. Oraya bastığınızda Önceden çektiğiniz fotoğrafları görebiliyorsunuz. Ben şuradan size bir fotoğraf açayım. Mesela ben bunu çekmişim. Bir gökyüzü fotoğrafı çekmişim. Daha sonrasında ofisin balkonundan birkaç tane fotoğraf çekmişim. Böyle o hani fotoğraf makinesi alıyorsunuz ya eski. Ve çokça para veriyoruz. Evet onların tadı bir farklı oluyor ama eğer onlara tonlarca para ödemek istemiyorsanız bu gerçekten çok hayat kurtarıcı bir uygulama. Diğer uygulamamızsa 1998ken. Evet ben fotoğrafımı şu an çektim. Daha deminki gibi lap tarafına bastığınızda önceki çektiğiniz fotoğraflara gelebiliyorsunuz. Benim şu an çektiğim fotoğraf burada görünüyor. Kenarda böyle efekt kısımları var. Efektten de istediğiniz uygulamayı seçebiliyorsunuz ama yani çokça efekt seçenekleri sunuyor size ama bazıları gerçekten pa paralı olan tarafları da var. Paralıları genelde daha güzel yapıyorlar ama aşağıda e, siyah-beyaz olsun, vintage olsun, film olsun çok fazla seçenek sunuyor size. Onları da kullanabilirsiniz. Bu uygulamalara da vereceğim puan 10 üzerinden 8. Yani belki bazen çünkü ışığı yakalamak zor oluyor. O da geçsizlik bir sorun ama e, gerçekten çektiğinizde, ışığı güzel yakaladığınızda bir fotoğraf çıkıyor. Yani... Bunları övmek için söylemiyorum. Gerçekten beğendiğim için söylüyorum. E, o yüzden bu uygulamaları da kullanabilirsiniz. Geldik bir diğer uygulamamıza. Diğer uygulamamızın adı Filto. E, ben bunu yine bu video için e, içerik araştırırken buldum ve gerçekten çok beğendim. PixArt'a da benzeyen bir uygulama. PixArt'a da ayrıca geleceğiz. Filto'ya girdiğimizde gerçekten böyle PixArt gibi çok güzel seçenekler bulabiliyorsunuz. Şimdi ben bir fotoğrafıma bir şeyler ekleyeceğim. Bir fotoğraf seçeyim. Fotoğrafımı seçtim. Bakın bu uygulamanın özelliği birazcık daha absürtleşmeniz, renklenmeniz. Böyle gerçekten çok renkli şeyler yapabiliyorsunuz. Biraz absürt, biraz retro. Yani kafanıza ne istiyorsa şu an zaten ekranda görüyorsunuz. Bunların hepsi bu uygulamanın içerisinde yapılmış olan fotoğraflar. Şimdi bir tane de ben deneyeyim. Bakalım nasıl olacak? Bu amcamızı alsak nasıl olur? Kendisi 24 kere hapse girmiş uygulamanın en sevdiğim özelliği alt tarafındaki stickerları. Şimdi stickerlara girdiğinizde bunu da kendisi ayarlıyor ama burada da siz ayarlıyorsunuz. Böyle koyabiliyorsunuz ve gerçekten güzel oluyor. Farklı farklı seçenekleri var burada. Tek tek görebilirsiniz. Alt tarafta yazıları var. Kendiniz yazabilirsiniz. Kelebek filtreleri, gökkuşağı filtreleri, ışıklar, kaktüsler. Böyle gifler falan. Artık ne arıyorsanız içerisinde hepsi var ve bunların çoğu ücretsiz bir şekilde. Ama uygulamanın e, belli bir kısımları da yine ücretli. Bence denenmesi gereken, fotoğraflarınızı düzeltirken kesinlikle telefonunuzda bulunması gereken bir uygulama olduğunu söyleyebilirim. Şimdi geliyoruz. Diğer uygulamamız olan HypoCam. Bu da Biraz daha siyah-beyaz fotoğrafçılıkla uğraşmak istiyorsanız. Fotoğraflarınızı siyah-beyaz çekmek istiyorsanız olması gereken bu uygulama. Hypochem'e girelim şimdi. Biraz fotoğrafı neden bilmiyorum ama yakın gösteriyor. Yani normalde böyle görünmüyor. Ama şu an kendimi... Işıktan ben de çok parlıyorum. Şimdi albümümden bir fotoğraf düzenleyeceğim. Bunu normalde albümden değil. Sadece dışarıda böyle kendiniz çektiğiniz fotoğrafları da filtrin üzerinden çekebilme özelliğine sahip. Ama ben şu an ortam çok fazla müsait olmadığı için telefonumdaki bir fotoğrafı seçeceğim. Üst taraftaki o işaretli tarafına bastığınızda derecelendirme tarafında fotoğrafınız açılıyor. Şu anda da böyle alttaki filtreleri görüyorsunuz. Burada katmanlandırma, isterseniz fotoğrafın formatını değiştirme gibi... Çok fazla özellikleri bulunuyor. Yani aslında bu uygulamanın en önemli özelliği fotoğrafı siyah-beyaz çekime ve bunu gerçekten profesyonel hale getirmesi. Dedikten sonra başka bir uygulamamıza geçelim. Diğer uygulamamız Flix. Nasıl okunuyor? Güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Bana göre güzel İngilizcesi. Acaba Türkçe ne diyor bilemem. Böyle diyeceğim artık. Nasıl okunduğunu bilmiyorum ama Flix diye yan tarafta yazıyor. Uygulamamız maalesef paralı bir uygulama. Ama birazcık daha Visco ile aynı. Visco da paralı. O yüzden Visco'dan çok fazla bahsetmek istemedim. Bu da bir paralı uygulamamız. Ama efekt tarafını oldukça rahat kullanabiliyorsunuz. Sadece düzenleme tarafını. Bir fotoğrafımıza girelim yine. Alt tarafta Magic tarafında fotoğrafı kendisi ayarlıyor. Daha sonrasında yine filtreleri, fokusları gayet oldukça başarılı. Zaten bu uygulamanın en önemli özelliği ise fokuslarını çok iyi bir şekilde yapabilmesi. Alt tarafta filtre tarafına girdiğimizde bu uygulama birazcık daha e, böyle nasıl diyeyim doğa fotoğrafları olsun birazcık daha böyle fotoğrafçılıkla gerçekten tam anlamıyla uğraşanlar için olduğunu söyleyebilirim. E, renklerde vintage olsun e, işte doğa fotoğrafları olsun onu da alt tarafta şu an görüyorsunuz warm falan yazıyor. Ona göre renklendirebiliyorsunuz gayet de güzel renklendiriyor e, yine kullanabileceğiniz bir uygulama olduğunu söylemekte fayda var. Bir fotoğraf düzenleme uygulaması kullanıyorsanız ve biz de bunun için bir video çekiyorsak, Picsart olmazdı. Picsart gerçekten kendini oldukça aşmış bir uygulama. Picsart'a girdiğimizde içinde ne yok ki. Yani bunu herkes biliyordur gerçi ama yine de bence söylemekte fayda var. Çünkü eğer Instagram'ınızda böyle güzel yani ya da kendinize bir blog açıyorsanız ekstra olarak ya da kendi Instagram sayfanızı düzenlemek istiyorsanız ki bunu şekilli şukullu falan yapmak istiyorsanız dümdüz fotoğraf atmak istemiyorsanız PicsArt'sız olmaz. Yani bu söylediğim uygulamalarda her şeyi kullanabilir. Sadece filtre olarak söylediğim uygulamalar da vardı ama üzerine çıkartma eklemek istiyorsanız bence PicsArt yine kadar. Pixelt. girdik. Dilerseniz fotoğraf ekleyebilirsiniz. Videolarınızı düzenleyebilirsiniz. Kolaj yapabilirsiniz. Çizim yapabilirsiniz. Saçınızın rengini bile değiştirebilirsiniz abi. Bakın şimdi ben saçımın rengini değiştirmeyi düşündüm bile. Böyle ya bilmiyorum saçım yıpranmasa herhalde bu uygulama üzerinden saçımı değiştirdim. Bakın şimdi saçım kırmızı oldu. Ay ne kadar yakışıyor ya. Okyanus falan var. Bak mordok fena olmadı. Yani siyah de iyi. Yok olmadı. Neyse, kendinizi değiştirebilirsiniz. Nasıl olduğunuzu görebilirsiniz. Kıyafetinizi bile değiştirebiliyorsunuz abi. Bakın şimdi üzerimdeki kıyafet ne hale gelecek. Şimdi bunlar parıltılı olanlar. Altta ekoseymiş, işte hayvan desenliymiş falan. Bunları değiştirebiliyorsunuz. Bak bir de ekoseli yapalım. Ay ne kadar güzel oldu. Ekoseli bir kıyafet almaya karar verdim mesela şu an yani. O kadar güzel bir uygulama. Arka planınızı düzenleyebilirsiniz. Ücretsiz fotoğraflar ekleyebilirsiniz. Pixart'a bir girin, içinde kaybolun. Ben başka bir şey demiyorum. Anlatmam gereken çok fazla şey var ama siz kendiniz girin, deneyimleyin. Nerede ne var? Görün. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bence beğeneceğinizi düşünüyorum. Çünkü gerçekten uygulamalar öyle eften püften uygulamalar değil. Gerçekten işinize yarayacak olan uygulamalar. Ben kullanırken, deneyimlerken gerçekten çok beğendim. En başında demiştim ki Uygulamalara puan vereyim ama uygulamaların hepsini 10'da 10 düşünmeye karar verdim şu an. Gerçekten beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Eğer daha fazla içerik görmek istiyorsanız ve sizin de kullandığınız farklı uygulamalar varsa aşağıda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.